Öncelikle, öncelikle hanımefendilere, beyefendilere gözümüzün nuru gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu saatte burada burada hem hava soğuk hem de hafif çiseleyen bir yağmurun altında bizlerle berabersiniz. Bu çok büyük bir bu çok büyük bir vebal. Hakkınızı bizlere helal edin. Cenab-ı Hak bizleri sizlere karşı utandırmasın. Amin. Hep şöyle bir dua ederim. Ya Rabbim, ne kendi huzurunda ne kullarının karşısında beni mahcup etme. Amin. Allah bizleri sizlere karşı mahcup etmesin. Amin. Evet, bayramımızın mübarek olmasını diliyorum. Ramazan ayında Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri inşallah kabul eylesin. Amin. Ülkemizin geleceğinde Makbul eylesin dualarımızı. Ve ve geldik. 21 gün kaldı 14 Mayıs'taki seçime. Şimdi burada burada birçok insan bilir ki ben şu dükkanları 3 sene boyunca gezdim. Türkiye'nin her yerini gezdim. <gülüyor> ve o dükkanların içinde tek bir kere bile kendi partimi övmedim, başka bir partiyi yermedim. Sadece o dükkanın sahibinin, o esnafın derdini ve orada müşteri olarak bulunan insanların ya da çalışanların dertlerini, sorunlarını dinledim. Daha sonra bu sesi kamuoyuyla paylaştık, çözümlerini, projelerini yaptık ve iktidara döndük. Dedik ki, böyle dertler var. Bunları yerine getirin. Bir kısmını yerine getirdiler, bir kısmını getirmediler. Buradaki amacım şuydu. Arkadaşlar, değerli hemşerilerim, biz savaşa gitmiyoruz, cenge gitmiyoruz. Biz seçime gidiyoruz ya seçime. Seçim nedir? Beş yılda bir, dört yılda bir, yani yerel seçimse beş sene, genel seçimse gene beş sene sonrasında gidilip sizin iradenize başvurulup ve bütün siyasi partilerin sizin dertlerinize dair çözümler ürettiği projeleri ortaya koyduğu aynı o esnaf dükkanında müşteri nasıl veli nimetse siyasetçi için de müşteri seçmendir. Dolayısıyla seçmen veli nimettir diyerek ona, o seçmene, o seçmenin talebine uygun proje üretmektir, hizmet üretmektir ve bütün rekabet bunun üzerine olur. Şimdi bakın burada, burada kimin ne olduğunu kimse bilmiyor. Ortak nokta nedir? Ne olur, ne olur. Şimdi bunun nedeni nedir? Dertleriniz var. Bizlerden umudunuz var. Partimizden umudunuz var. Buraya geldiniz dinleyen bizi dinleyeceksiniz. Önce Mas Mansur Başkan'ı dinlediniz. Daha sonra beni dinliyorsunuz. Ve bir karar alıp gideceksiniz. Eminim bazılarınız diğer siyasi partilerin temsilcilerini de dinleyeceksiniz ve bir karar vereceksiniz. Ya hepi topu bu. Ama 21 yıldır. Yahu 21 yıldır şuculuktan, buculuktan yorulduk be kardeşim. Yorulduk be kardeşim. Şimdi bakın. Ben kendi özelimden söyleyeyim size. Bakın, kendi. Yok öyle bedavadan. Yok oy vereceğiniz başbakan olacağım. Öyle bedava yok. Yok. Yok yok. Pazarlık yok, pazarlık yok. <gülüyor> Sağ olasınız. Şimdi bakın, şimdi bakın, bakın nasıl fayda sağlanır? Seçmen nasıl velinimet olur? Seçmen nasıl patron olur? Şimdi bir bir iktidar 21 yıl boyunca uzarsa. Yani o sene doğmuş çocuklar oy artık seçmendir. Başka bir hayat bilmezler. Şimdi sevgili oğlum, bütün sebep bizim yaşımızdakiler haberin olsun. Hayatınızı kaydırdık sizin. Ne deseniz haklısınız. Şimdi ya bakın bakın ben kendi özelimden bir örnek vereyim. Oğlum ben acıyım. 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılarım Cenabı Hak kabul etsin ama velakin Yahu başka bir şey diyeceğim Ben eğer kul hakkına el uzatıyorsam o namazın ne bana ne sana faydası var Şimdi eğer eğer ben bir mevkideysem bir mevkideysem sen sınava girdin aldın 86 puan ama ben bir yakınımı, tanıdığımı torpil yaptım. 3 kağıt yaptım. Onun ayısı oldum, dayısı oldum ve döndüm 52 puanlıyı mülakatta senin yerine tayin ettirdiysem batsın bu dünya. Bu namazın bir manası yok. Şimdi ey Konyalılar bilirsiniz benim anam da o Karaman'dan Yunanistan'a gönderilmiş bir avşar kadını anamın ailesi. İnatlığını bilirsiniz. Şimdi bakın. Yahu bizlere ilk öğretilen Hazreti Adem kıssasıdır. Benim yaşımdakiler bilir. Doğru mu? Öznesi nedir? Haramdır. Harama el uzatırsın bu kızım biliyor. Harama el uzatırsın ne olur kızım? edep yerlerin açılır. Edep yerlerin açıldığı andan itibaren hicap duygun, edep duygun, adap duygun, utanma duygun kaybolur, haram senin için mübahale gelir. <gülüyor> işte o zaman, işte o zaman gerçekten günahkar olursun. Ve onun için cennetten kovulduğu anlatılır Hazreti Adem'in. Doğru mu? Evet. Peygamber efendimize sorarlar. Müslüman şunu yapar mı? Yapabilir. Şunu yapar mı? O günahları saymak istemiyorum. Şunu yapar mı? Yapabilir. Bunu yapar mı? Yapabilir. Sayarlar. En son derler ki Müslüman yalan söyler mi? Üç kere der ki yalan söylemez, yalan söylemez, yalan söylemez. Doğru mu? Evet. Yav arkadaşlar. Şuculuk, buculuk üzerinden gösterişler üzerinden çırak çıkan sizsiniz, çırak çıkan sizin çocuklarınız, çırak çıkan sizin kadınlarınız. Ayısı olan, dayısı olan en yüksek makamlara gitti, siz açıktasınız. Şimdi seçime gidiyoruz. Söylenecek tek laf yok. Neler de gündemde? PKKlı olmak gündemde. Efendime söyleyeyim kafir olmak gündemde. Efendime söyleyeyim İmralı neydi yok pardon. Kandille ahpaplık gündemde. Yav arkadaş ben Meral Akşener'imi açtırma kutuyu söyletme kötüyü. Bu ele bu ele bu ele ahanda bu elime bugüne kadar terörist eli değmedi. Allah hakkı için değmedi. Vallahi değmedi, billahi değmedi. O teröristeli bu ele vallahi keserim, billahi keserim. Allah şahit olsun keserim. Ya arkadaş, arkadaş, Recep Bey iftira atıp duruyorsun, günahdır günah. Senin bu elinde PKK'nın eli var. Abdullah Öcalan'ın kardeşine bizim Mehmet dedin. Bizim Mehmet. Yok yok yok yok. Ben onlar Ya biz gereğini yapacağız. Oy kullanarak gereğini yapacağız. Yuhlama lüzum yok. Yok. Bu elinde PKK var. Bizim Mehmet. Bizim Mehmet. Bir dakika çık, bir dakika çık, bir dakika çık. Adam diyor ki bizim Mehmet. Yahu arkadaş ne zamandır arkadaş oldunuz, akraba oldunuz? Abdullah Öcalan'ın kardeşi bizim Mehmet. Gitti ya bizim Mehmet abisini ziyarete. Onun diğer kardeşi Osman Öcalan TRT'de konuşma yapıyor. Peki, peki bu elde ne var? Bu elde de Hizbullah var. Evet, bu elde de Hizbullah var. Ya iki elinde de terör örgütü. Bizim için PKK bir terör örgütüdür. Kahrolsun ve kahreteceğiz Ama Gonca Kurişlerin, Gafar Okanların katilleri de bizim için katil ve terör örgütüdür. Şimdi ya Aa, bak bak bak bundan da çok rahatsız oluyorlar biliyor musun? Hadi inat olsun diye söylüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ya ya. Bir dakika şimdi yeteri kadar uyuz ettik. Şimdi yeteri kadar uyuz ettik. Birkaç kelam edeyim. Kızlar bu kadınlar değiştirecek bu işleri. Ya şimdi ben evde torun büyütüyor olsaydım neyi konuşacaktık? Neyi konuşacak? Gelini gagalıyor olacaktım. Bugün Recep Bey'i gagalıyorum. <gülüyor> ya işte böyle. Onun için bir kadına, bir kadına iftira atmayacaksın. Bir kadına haksızlık etmeyeceksin. Bir kadının namusuna, şerefine el uzatmayacaksın. Uzatıldığı andan itibaren işte böyle olur. Şimdi şimdi bakın seçime gidiyoruz. Seçime gidiyoruz. Konya'dayız. Bakın şimdi oraya geleceğim, oraya geleceğim, oraya geleceğim. Seçime gidiyoruz. Konya'ya Konya'ya baktık. Konya Suriyeli sığınmacılarda on ikinci şehir. 2 i̇ki, iki sene içinde götüreceğiz, göndereceğiz. Kesinlikle göndereceğiz. Kesinlikle göndereceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi şimdi aynı fikirdeyim. Şimdi yok. Hayır onu emekli edeceğiz oğlum. Yok emekli edeceğiz. Yok emekli edeceğiz. Emekli edeceğiz emekli. Tamamını emekli edeceğiz. Yok. Bizde düşmanlık yok. Emekli. Bu kızı çok beğendim. Abla gibi duruyorsun anası mı ablası mı? Onun annesi, onun nesisin? çok benziyorsunuz. Muhteşe. Evet. Şimdi bakın 12. sırada 5 ilçeniz çölleşmek üzere. Ayrıca meşhur ahi kanalı yapıldı. 74 kilometresi çöktü. Oradan su gelmiyor, sulama yapılmıyor. Besi hayvancılığı bitmiş durumda, tarım hattaya gidiyor, can çekişiyor ve onu söylüyorum, onu söylüyorum. Ve çocukların suça itilmesinde yüzde on sekiz çocukların suça itildiği bir şehir yüzde on sekizi. Günahtır günah, günahtır. Devamlı bize din satıyorsunuz. Devamlı bize dindarlık üzerinden hakem kesiyorsunuz. Harama el uzatıyorsunuz. Konya gibi bir şehirde uyuşturucu kaçakçılığı olabilir mi? Çocuklar uyuşturucuya alıştırılabilir mi? Siz sizin yataracak yeriniz yok. Sizin yatacak yeriniz yok. Şimdi bakın mülakatta mülakatta tayin edilemeyen pek çok çocuğumuz var. Biz seçimi kazanır kazanmaz yüz bin öğretmeni derhal tayin edeceğiz. Bir. İki, bütün köy okullarını açacağız. Oraya öğretmen tayin edeceğiz. Oraya ziraat mühendisi tayin edeceğiz. Oraya veteriner tayin edeceğiz. Ve havza bazlı tarımı teşvik edeceğiz. Çobanlık yapan kardeşlerimizin, Türk vatandaşı kardeşlerimizin sigortası ya da bağ kurunu devlet olarak biz ödeyeceğiz. Genç olup, genç olup köyünde tarım yapmak isteyen gençlerin teşvik edilmesi için onların 5 yıl boyunca hem eşinin hem kendisinin sigorta ya da bağ kurunu devlet olarak biz ödeyeceğiz. KPSS mağduru olmuş gençlerimizin haklarını iade edeceğiz. Ve ve en önemlisi para çarpmış olanların Cebinden ya da yurt dışından ya da gırtlandan o paraları söküp alacağız. Şimdi dediler ki, şimdi dediler ki, şimdi dediler ki Mansur Bey gelirse biraz evvel anlattı Mansur Başkan, anlattı şunları şunları yapacak. Aynı Mansur Başkan dört buçuk milyar liralık Ankara köylüsüne Para kazandırdı, para kazandırdı. Dört buçuk milyar lira. Yani dört buçuk katrilyon lira para kazandırdı şu seçimden beri. Çalmazsan, çırpmazsan neler oluyormuş görün. Ama jeliboncu bir muhterem var ya. O ne yaptı? Yok yok yok. Yok. Soraya... Ya ne yaptı biliyor musunuz? bir park yaptı 801 milyon lira 16 milyar lira bak şimdi bu 16 milyar lirayı düşünün Konya köylüsüne karşılık verseydik ne olurdu 16 milyar lira ya da Türkiye'deki KYK KYK borcu olan çocukların KYK borçlarını ödeseydik ne olurdu onun yerine bakın onun yerine üç tane müteahhite üç müteahhitin cebine koydular. Ondan sonra cephe lezi oldular. Şimdi bütün bu romantik konuşmaları yaptılar size. Çırakta sizi çıkardılar. Tekrar demin söylediğime gelirsek. Benim namazımın benim namazımın Size olan faydası nedir? Benim iyi insan olmamdır. Benim namazımın bana sağladığı sağlaması gereken nedir? Allah'ın emri nedir? Harama el uzatmamaktır. Kul girmemektir. Yav arkadaş kul giriyorsunuz. Kul el uzatıyorsunuz. Haramdan artık ta buraya kadar haram çıkmış ve bizlere iftira atıyorsunuz. Ben artık bunlarla dalga geçeceğim ama daha vahim bir şey var. Biraz evvel bir kardeşim bana Sinan Ateş'i unutma dedi. Ben Sinan Ateş'i unutamam oğlum. 80 ihtilaline kadar Kocaeli MHP il başkanının kız kardeşim ben. Tekrar söyleyeyim. Kalbimizde yaşıyor. Sinan, sinan şimdi bak. Şimdi bak. Ben ahirette abimin yüzüne bakamam. Nihat Gürer'in yüzüne bakamam. Eğer Sinan'ın katillerinin elindeki kanı görmezden gelirsem. O katilleri de azmettirenleri de azmettirenleri de buna göz yumanları da eğer onlardan hesap sormazsam Cenab-ı Hak benden hesap sorsun. <gülüyor> Bir tane o o o o Bengisu'nun. Bakın o Bengisu'nun. O Banu çiçeğin. Banu çiçeğin gözyaşlarını silmezsem Cenab-ı Hak benden hesap sorsun. Eğer eğer bu cinayetin katillerini bulup azmettiricilerini bulup eğer yargıya teslim edip takip etmezsem namussuzum şerefsizim. <gülüyor> Hiç merak etmeyin. Bunu, bu, bu bu bu bir genç bir annenin anne ve babanın ve evlatların yüzüne bakmakla ilgili bir şey ama bir şey daha var. Hilal yıkılım Bir şey daha var. O ne biliyor musun? Bir daha biz bunların bunlardan hesap sormadığımız takdirde bu katil zanlılarını bu katillerin elini tutmadık onu kırmadığımız takdirde sokakta yürüyemezsiniz. Böyle bir yol açtılar. Böyle bir yol açtılar. Böyle bir yol açtılar. Onun onu onu düzeltmek bizim vazifemiz benim vazifemdir. Evet şimdi en son söz olarak Mansur Bey'i biliyorsunuz, hem de Ekrem Bey'i hem etkili hem yetkili hem icracı bir başkan yardımcılığı görevine Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle oturttuk. Sayın, sayın Kılıçdaroğlu'nun koşu partneri yaptık. Ben şimdi burada sizlerden iki şey rica ediyorum, istirham ediyorum. Birincisi, birincisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yani Kemal'e bir oy. Ikincisi, ikincisi ise iyi Parti'ye, iyi Parti'ye yani Meral'e bir oy. Ben Mansur Bey'i alabilir miyim? Mansur Bey'i alabilir miyim? Şimdi en son. Oğlum adını bilmiyorum, Hilal Bıyıklı'm dedim sana. Şimdi sen biliyorsun bizim tayfada hiyerarşi ikiye ayrılır. Abiyi getirdik. Oylar, Oylar. Oylar tamam mı? Mi? Söz, Söz mi? Söz, Söz, Söz mi? Allah'a emanet olun.